Mi? Antalya Alanya e, Yeşilyüz'deyiz yanımızda rekor gelişim müşterimiz Mustafa Yılmaz Evet e, Mustafa abi bu sene burada rekor gelişim ürünümüzü salatalık seranızda kullandınız e, neler oldu neler gözlemledik verim anlamında toprak anlamında sulama anlamında bir kısaca özetleyelim e, suyu daha az kullandım e, toprağı yumuşatıyor Gördüğünüz gibi meyvelerimiz biraz daha koyu. Çeşiti nedir buranın şu anki? Ee, bizim çeşidimiz Cevher. Cevher. Yazlık bir çeşit. Yazlık bir çeşit. Ama biz kışın ektik. Hı hı. Çok memnunuz, tohumdan da memnunuz. Ee, şey olarak. Bu rekordan da memnunuz. Rekor gelişimin burada verim anlamında ne kadar bir katkısı oldu size? Verimle ilgili. Verim tutumlar yaprak araları sık aldı. Yaprak araları sıklaştı. Şöyle bir gösterelim yakından. Şimdi, e, Şimdi şu. Meyve araları görüldüğü gibi evet, sıklaşıyor gitgide. Ve tutum iyi. Renkler güzel. Şurada da. Anlatın siz devam edin. Evet. Şu şekilde. Şurada bu taraf şu an toplanmış. Evet bu, toplanmış. bu taraf toplanmış. Bugün toplanıyor. Toplanacak hatta. Şöyle bir gösterelim üstten. Çeşitli olarak. önce topladık. Gününden de önce topladık. Evet, Zaten evet. fiyatlarımız maşallah evet, iyi. Fiyatlarımız iyi. Güzel. Fiyatlarımız 6 lira. Yüzümüzü güldürüyor. Evet. Şöyle çiçeği de şuradan gösterelim. Yani çiçek canlılığı vesairesi. Tutum aralı. Hepsi gayet güzel. Buranın dikim tarihi nedir? 10 Kasım. 10 Kasım'da ee, diktik. Evet. E, i̇lk asatla ilgili süre belli mi? Hangi dönemde yaptığımız? Orada bir erkencilik durumu oldu mu? Biraz daha bir öncekine bakış. Ee, Biraz daha erkencilik oldu. Bir hafta daha önce kesim Şimdi e, malum geçen hafta bir soğuk evet. e, durumu yaşadık. Tüm evet. Türkiye'de ve e, Sera bölgelerinde de bu oldu. Sobalarımız var ama her şeye rağmen bitki gayet kendini güzel koruyor. Evet. gelişimine devam ediyor. Bitki strese girmedi. Geçen yıl kına göre. Gübre alımı ile ilgili. Şimdi toprağın kalitesinin iyi olması gübre alımını da arttırıyor. Evet. Yani gübreyi daha rahat bitki bünyesine alabiliyor. Şimdi ceprak canlılığı vesairesi gayet güzel. O konuda var mı tespitiniz? Verdiğiniz gübre direkt harekete geçebiliyor mu? Ya tabii verdiğimiz gübreyi daha çabuk aldırıyor. Daha çabuk aldırıyor ki yani. aldırdığı için evet. zaten bu dökümü ve çiçeklenmeyi tabii. desteklemiş. Geçen yıl döneme 3 kilo veriyorsam bu yıl 2 kilo veriyorum. Tamamını alır Gibime hı hı. gidiyor. Yani evet. burada bir %30 gübre tasarrufu evet. sağlamış oluyorsunuz gübre aslında. Da var, evet. Sulama da az yaptığımız için. Sulama e, az yapıyoruz. Hastalık olmuyor. Gerçek anlamda için. bir kök hastalığı da evet. e, yaşamıyoruz. Evet. Ee, var mı başka eklemek istediğiniz, söylemek isteyebileceğiniz gözünüze ekstra çarpan rekor gelişim kullanımından sonra? Valla her şey gözüküyor. Her şey gözüküyor. gerçek <gülüyor> şey hayat iyi. Ben kullandım memnunum. Tavsiye ee, eder misiniz? Öncelikle Alanya, Antalya ya, bölgesi, Türkiye'deki ederim. seracılara tavsiye ediyorum kullansınlar denesinler hı hı. Ee, şey anlamında herhangi bir yan etki vesaire bir şey gördünüz yok, mü rekor yok. gelişim kullanımında daha önce bizi izliyor mudunuz daha önce e, birkaç videolarımız da izlediniz izleyince burada yakın Den denemek istedim benim memnun kaldım memnun kaldınız <gülüyor> maddiyat anlamında rekor gelişimin işçiliği konusunda Verdiğiniz paranın karşılığı konusunda size para kazandırıyor mu rekor gelişimi? Evet tabii kazandırmaz mı? Kazandırıyor. Evet. Peki biz Samra vesaire kullandım mıydınız bu sene burada? Bu yıl vermedim. Bu yıl kullanmadık. Evet. Dekor Sadece dekor rekor dekor gelişim evet. kullandık ve diğer gübrelerimizi verdik. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz Mustafa evet, abi. Teşekkür gezdirdim. Ee, gezdirdin. Görüşlerinizi bizle paylaştınız. Buradan bütün Türkiye'deki üreticiler izleyecek. Evet. Eşim. Herkese buradan Alanya'dan, Yeşilöz'den selamlarımızı Herkese gönderiyoruz. Şey...